Negatif ve pozitif kesirlerle çarpma. Kesirleri çarpmaya ilişkin birkaç örnek yapalım. Eksi 7 ile 3 bölü 49'u çarpalım. Ben burada kesir görmüyorum, bu bir tam sayı diyebilirsiniz. Hatırlayalım. Eksi 7'yi, eksi 7 bölü 1 olarak yazabiliriz. Eşittir. Eksi 7 bölü 1 çarpı 3 bölü 49. Payları çarpabiliriz. Eşittir eksi yedi çarpı üç. Paydadaysa, bir çarpı kırk dokuz olacak. Eksi yedi çarpı üç, çarpanlardan birisi negatif olduğu için, çarpımın işareti de negatif olacak. Negatif yirmi bir. Bunu, eksi yedi çarpı eksi yedi çarpı eksi yedi olarak da düşünebilirsiniz. Bölü, kırk dokuz. Bu doğru bir cevap, ancak bu kesiri sadeleştirebiliriz. Çünkü yirmi bir ve kırk dokuzun ikisi de, 7 ile bölünebilir. 7 bu sayıların en büyük ortak böleni. Şimdi hem payı, hem de paydayı 7 ile bölelim. Böylece payda eksi 3, paydada ise 7 olacak. Sonuç, eksi 3 bölü 7. Şimdi başka bir örnek yapalım. Renkleri değiştirelim. Yukarıdaki çok monoton oldu. 5 bölü 9, çarpı, 3 bölü 15 eşittir. Payları çarpalım. 5 çarpı 3. Paydada ise 9 çarpı 15 olacak. Payda bulunan sayıları çarpabilir ve daha sonra da paydadaki sayıları çarpabiliriz. Ancak bu haldeyken pay ve paydada ortak bölenler olduğunu görüyoruz. Hem pay hem de payda 5 ve 3 ile bölünebilir. Yani aslında pay ve payda 15 ile bölünebilir. Hem payı hem de paydayı 15'le bölebiliriz. Payı 15'e bölelim, paydayı da 15'e bölelim. Bu neye eşit olacak? 5 kere 3 eşittir 15. Bunu 15'e bölersek 1, paya 1 yazalım. Paydadaysa, 9 çarpı 15 bölü 15 var. Bu da 9'e eşit olacak. Sonuç, 1 bölü 9. Başka bir örnek daha yapalım. Eksi 5 bölü 9 çarpı, eksi 3 bölü 15 işleminin sonucu ne olur? Artı 5 bölü 9 çarpı artı 3 bölü 15'in sonucunun ne olacağını az önce bulmuştuk. Dolayısıyla şimdi sadece işaretlere dikkat etmemiz yeterli olacak. Eğer iki tane pozitif sayıyı çarpıyor olsaydık, cevap 1 bölü 9 olacaktı. Ancak şimdi iki tane negatif kesri çarpıyoruz. Hatırlayalım. İki tane negatif sayıyı çarptığımızda, sonuç pozitif bir sayı oluyordu. Sonucun negatif olmasının tek yolu, çarpanlardan sadece bir tanesinin negatif işaretli olmasıydı. İkisi de negatif işaretli olursa, sonuç pozitif oluyor. İkisi de pozitif olursa, sonuç gene pozitif oluyor. Çarptığımız iki kesir de negatif olduğu için, sonuç pozitif 1 bölü 9. Bir diğer örneğe geçelim. 3 bölü 2 çarpı negatif 7 bölü 10. Payda 3 çarpı eksi 7 bölü paydadaysa 2 çarpı 10 olacak. Eşittir. Payda pozitif bir sayıyla negatif bir sayıyı çarpıyoruz. Sonucun işareti negatif olacak. 3 çarpı eksi 7 eşittir eksi 21. Paydadaysa 2 çarpı 10 20 olacak. Cevabımız, eksi 21 bölü 20 olacak. Bu kesiri daha fazla sadeleştiremiyoruz.